Evet merhabalar arkadaşlar e, kayıt oluyor evet kayıt oluyormuş evet e, merhabalar arkadaşlar bugün e, size Screaming Frog e, programı ile web sitemizi e, nasıl e, analiz edeceğimizi anlatacağım evet Web sitesimizi aldık. Buraya kopyaladık arkadaşlar. Ee, kopyalamamızın sebebi e, yazarken harf hatası yapmamamız. URL'i tam doğru bir şekilde buraya girmemiz. Evet. URL'i kopyaladıktan sonra buradan e, start diyoruz arkadaşlar. Ve e, web sitemizi arama motorlarının gözünde e, test etmeye başladı. Screaming programı. Evet. Arkadaşlar, Screaming Frog programı e, pahalı bir program. E, genelde e, SEO ajansları e, nasıl e, elde edebileceğini biliyor e, bu yazılıma Veya e, direkt gidip, gidip e, Google'a yazıp Screaming Frog şeklinde yazdığımızda e, Screaming Pro.co.uk sitesine gidiyorsunuz ve oradan programı e, indirip satın alabiliyorsunuz. E, deneme sürümü var mı? Bakmadım. Fakat e, pahalı bir program olduğu kesin. Evet. Şimdi arkadaşlar yazılımımız web sitemiz mimozabilişim.com taradı. Ayrıca bu SEO, ne, SEO nedir e, yazımızın ilgili bölümündeki e, video olacak aynı zamanda gördüğümüz gibi yüzde 97 ve yüzde 100 e gelmiş durumda arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar yazılımımız e, sitemizi taradıktan sonra bizim ilk ilgileneceğimiz yerler şuralar olmalı. Response codes'dan başladık yani ne diyoruz? Response evet burada tüm e, hepsini veriyor. Tüm görellerimizin response kodlarını. Yani cevap response cevap demektir. Yani nasıl bir yanıt alıyor e, sonucudan linklerimiz. Bunlara bakıyoruz. Burada redirection var mı? Diyoruz. Redirection. E, 300 redirection var mı? Diye bakıyoruz. Evet burada 300 redirection'lar gözüküyor arkadaşlar. 19 tane burada inlikse tıklıyoruz ve yukarıdan bu sayfalarımızın nereye redirect olduklarını, yani nereye yönlendiklerine bakıyoruz. Gördüğünüz gibi şurada response time dediği bazı gecikmeler söz konusu. Yani bir yerden bir yere redirect olurken Bunların gecikmeleri söz konusu. E, bu hatayı gidermek için arkadaşlar örneğin diyelim ki e, bir e-ticaret e portalında e-ticaret sisteminde e, kullanıyorsunuz. Örneğin Shopify e, veya TGMAX e, veya GaniPara olabilir. E, buralarda ticket açıp e, bu redirection'lardaki gecikmelerimizin giderilmesini istiyoruz. Eğer ki WordPress kullanıcısı, kullanıcısı isek arkadaşlar bunları bazı eklentilerle çözebiliyoruz. Aslında sorarsanız bu konuyu ben de tam öğrenmedim ama öğreneceğim ve redirection'ların nasıl çözümlendiğini özellikle WordPress tarafında nasıl çözümlendiğini ve şuradaki e, response timelardaki gecikmenin e, nasıl giderileceğini bir sonraki videomda anlatacağım arkadaşlar. Peki. Gelelim şimdi response times baktıktan sonra URL'lerimize bak. Pardon arkadaşlar. Evet. E, 300 hatalarına baktık. Redirection'lara baktık. Bu tam bir hata değil. E, burada client error dediği 400 hatası yani 400, 404, 404 hatası veren, e, ulaşılamayan sayfa var mı? Şu anda Mimoza işim sitemizde yok. Eğer ki varsa ne yapıyoruz arkadaşlar? Evet, bu sefer de bizim sitemizde olmadığı için böyle bir şeyle karşılaştık. Ne yapıyoruz arkadaşlar? E, diyelim ki şurada yazıyor e, 404 hatası alan bağlantı şurada nereden nereye bağlandığı yazıyor e, 404 hatası mı olduğu sayfayı buluyoruz ve orada e, orada ki e, boş olan yani e, 404 olan linki buluyoruz ve o linki kaldırıyoruz arkadaşlar bu şekilde Evet ondan sonra geldiğimizde baktığımızda 500 hatası var mı Yani sunucu hatası var mı o da yok. Peki. Arkadaşlar URL'lerimize geldik. Bunlar tüm URL'lerimiz sitemizde. Şimdi burada e, hata kontrollerimize baktığımızda e, 115 karakteri geçen URL'imiz var mıymış? Yok. E, ne yapıyoruz sitemizde? Her zaman kısa URL'ler kullanmalıyız. Uzantılar kullanmalıyız. Değil mi arkadaşlar? Benim sitemde şu anda 115 karakteri geçen url yok. Peki e, case dediği yani şey büyük harf kullanımı vrllerde olmamalı. Büyük harf kullanmıyoruz. E, multiple slashes evet şurada bir tane e, e, çoklu slash kullanımı gösteriyor. Fakat ben bunu browserda açtığımda bu akşam kontrol ettim. E, göremedim. Ee, şurada da baktığımda çoklu slash gözükmedi. Hatta sayfaya bakıyorum arkadaşlar. Sayfayı düzenle dediğimde burada çoklu slash görüyor muyum? Görmüyorum. Ee, şurada düzenle dediğimde uzantımı arkadaşlar. Şöyle bir şey yaparım mesela örneğin. Alırım. Burası SEO Pro sayfam ya. Kopyalarım. Tamam derim. Ee, bir kez daha güncellerim arkadaşlar. Evet. Ee, Screaming Frog yazılımı bazen e, düzenlediğiniz e, hataları daha sonradan bir iki sefer daha aynısını gösterebiliyor. Bu da zannedersem e, o şeyi keş belleğinden almasından kaynaklanıyor. Yani e, yapışık belleğinden almasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Peki. Evet. Sonra repeated pet dediği. Evet. Tekrar eden aynı bağlantı. Content space. Yani boşluk var mı URL'de? URL'de aralarda boşluk var mı? Yok. Ee, evet. İnternet search evet Öyle bir şey yok. Biz de parametrelerimizde bu, bu, burası parametrelerimizi gösteriyor. Burada ilgileneceğimiz bir konu yok. Broken bookmarks ve bir de underscores dediği yani e, alt çizgi kullanmıyoruz. Orta çizgi kullanıyoruz. Ben de şu anda Alt çizgi yok arkadaşlar. Peki. Şimdi gelelim Page Titles bölümünde. Burada tüm sayfa başlıklarımı gösteriyor. Olmayan sayfa başlığım var mı? Hiç yok. Çift olan var mı? Yani iki duplicate var mı? Yok arkadaşlar. 60 karakter üstü var mı? Biraz kalmış. Evet. Dün akşam bir iki tane daha vardı. Onları düzenlemiştim. 7 tane duplicate yani başlığım var. E bunu nasıl görürüm arkadaşlar? Mesela itibar yönetim sayfamda e, pa pardon e, yanlış söyledim. E, 60 karakter üzeri e, şey. Mesela şurada görüyoruz. Burada 64 karakteri kadar uzamış. E, hatta şu biraz daha uzun cana 74 karakter olan sem hizmeti sayfamdaki e, sayf, ba e, meta başlığımı Değiştireyim arkadaşlar bakın e, browser'ımda açtığım sayfamı burada bir hata söz konusu ama bu nerede e, meta bölümünde ya yani şu gördüğümüz başlık değil bu e, veya eş bir başlığı ve eş tuğu başlığı iki başlığı falan değil geldim aşağıya arkadaşlar SEO yöneticim yani SEO eklentime geldim. Evet gördüğünüz gibi uzuncana bir başlık yazmışım. Ben bunu nasıl kısaltırım? SEO SM hizmeti Mimoza Biliş'in telefon numarası bu şekilde. E ben bunu arkadaşlar şu şekilde kısaltırım. Şöyle derim. Şöyle derim. Örneğin telefon numarası yazsın mı? yazsın. Peki sonra derim ki şöyle derim mesela part yaratırız diyelim. Ee, peki şimdi bu başlığının e, kaç kelime olduğunu just eklentisi e, bana gösteriyor mu? Bakalım. Meta açıklaması, daire bağlantı, meta açıklama uzunluğu. Evet. Yalnız şurası bana bunu yazmadığı için ben şurada yazan sam hizmetim, mozbebeşim şu şekilde. Mesela arkadaşlar e, bazen şey olmaz. E, ne derler? SEO yazılımı SEO ekranı kurulu olmaz. O takdirde Word Counter diye bir site var arkadaşlar. Word Counter kelime sayısı sayıyor. Mesela ben burada oradaki başlığı yazarım. Sem hizmeti boşluk bırakmışım. Mimosa biliyorum. Boşluk 0 beş 40, 67 şeklinde fark yaratırız dersem kaç ki? Tam da 60 oluyor. Ee, ama yani 55 karakter üzeri de çok hoş değil bence. Ee, ben bunu şu şekilde kalmasını iyi görüyorum. Bakalım bu, bu bir Hata verecek mi bize? Evet. Biraz küçük göre olsun. Şöyle diyelim. fark yaratırız diye dediğimde bu bana tam 60 karakter veriyor arkadaşlar. Yok 61 karakter oldu. Neden öyle oldu? Bakalım şurada bir boşluk mu var? Evet. Ne o Veya şöyle derim. Art bizde şeklinde. 57 karakter. Evet. Gelirim arkadaşlar buraya. Evet Bu şekilde bu hatayı düzeltmiş oldum. Evet. Sayfayı yenilerim. Evet. Şu anda bu hata e, 1.2.5'de çıkmayacak arkadaşlar. Evet. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? 60 karakter üzeri meta başlığımız olmayacak. Peki. Sonra 30 karakter altı da olmayacak. Ee, burada 30 karakter altı meta başlıkları gösteriyor. Neden? Evet. Çünkü bunlar e, testimonial yani e, şey, görüş bildirenlerin şeyleri e, buralarda ben meta başlık kullanmamışım. Aslında kullansam daha iyi olabilir. Evet. Mesela şuradan görüşe bastığımda bakın sadece şu kadarlık bir içerik mükemmel işlemiş. Teşekkür ederim kendilerine. Evet. 30 karakter altı da Meta başlığımız olmamalı. Evet arkadaşlar. Daha sonradan e, sayfa eşbir ile aynı olan şeyde yokmuş. Ve sonradan çok çoğul olan sayfa başlığında yokmuş. Peki. Geldim arkadaşlar. Meta description. Burada tüm meta tanımlarımı görüyorum. Olmayan meta tanımım var mıymış? Evet. Allah Allah. Bir dakika. Burada meta tanım yok diyor. Nasıl olur? İçerik, portfolyo, testimoner. Testimonerler yok. E, blog sayfamda. Kategori blog sayfamda. Testimoner sayfamda. Portfolyo sayfamda. ve içerik sayfamda. Bir dakika. Şöyle bir açayım. Burası. Evet, Allah Allah. Burada meta description olması lazım aslında. Fakat bakalım. Evet. Yani teslimaneler çok kısa içerikler olduğu için ee, yani onlarda olmayabilir. Fakat içerik sayfamda olmamasını içerledim gerçekten. Bakalım arkadaşlar sayfa sayfamızın. E, meta Discrimination'a yazılmış mı? İnternetimiz yavaşladı bu arada. Her neyse o açsın. Evet. Ondan sonra arkadaşlar e, şu şekilde Meta Keyos bölümüne dikkat almıyoruz. Çünkü artık bir e, ölçüt değil. Sonra Eşvan kullanımlarda yani Eşvan etiketi kullanımlarında Olmayan var mı? Ee, burada eşvan kullanımı yok diyor. Yani müzoebirleşim, iletişim, blok. Evet, çok ilginç. Evet, bunları dikkate alıp e, sayfalarımızda mutlaka eşvan etiketimizi kullanacağız. Ben de bunları dikkate alacağım. Şuradaki e, açılmayan sayfam açıldı mı? Evet. Burada bir takılma var. Neden kaynaklanıyor bilmiyorum arkadaşlar. Evet. Sonra sayfalarımızı mutlaka H1 ve H2 hatta H3 kullanacağız. Sonra H1 kullanımlarında duplicate var mı? Yok. 70 karakter üstü varmış bir tane. Hemen onu düzeltmem lazım en kısa zamanda. Ve burada da çoklu bir eşvan kullanı varmış. Başlık bir kullanımı. Eştuğ kullanımlarında bir hata. E, evet. Buralarda testimonial ve portfolyo sayfalarında ve bazı e, servis sayfalarında bize e, hatalar veriyor. Bunlar da ne gibi ifadeler? Şöyle ifadelerde e, çift kullanımlar yapmışız. Bunlar SEO hatası arkadaşlar. Bunları yapmayacağız. Sonra içeriklerimize bakıyoruz. Burada, evet, e, az içerik, az içerik kullanılan sayfalarımız var. Bunlar da en az 300 e, karakter tekst kullanımından bahsediyor tabii ki burada. Yani yazı, metin kullanımı. Bunlar da e, yani daha fazla tekst yazı kullanımı öneriyorlar. Evet. Şimdi arkadaşlar hemen burada resimler images, resimler bölümüne geldim. Burada e, 100 kilobayt üstü diyor ama siz 200 kilobayt üzerine alın. Evet. E, burada benim şu anda 12 tane resmim 200 kilobaytın üzerinde. E, ne kadar optimize olsa resimler o kadar iyidir. Ama şu 12 tane resmim bana kırmızı sinyali veriyor. O yüzden o resimleri kesinlikle optimize etmeliyim arkadaşlar. Ve e, alt etiketi olmayan bir dakika. Alt text over. Alt etiketi olmayan resimlerimde dört tane kalmış. Bunları da optimize etmeliyim. Yani alt etiketlerine girmeliyim. Pardon. Bunlar alt attribute ve alt textlerinde olmayan resimlerim varlar. Evet. Bunları da optimize etmeliyim. Arkadaşlar ee, evet Screaming Frog'da SEO analizi bu şekilde yapılıyor. Baştan alırsak şöyle bir tekrar edersek arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Response kodlarımızı kontrol ediyoruz. 300 redirection hatalarımızda sayfa gecikmelerine yol açan redirection'larımızı düzeltip 400 hatamız varsa yani boş link hatamız varsa onları düzeltiyoruz. Server hatamız varsa kontrol ediyoruz. Yani 500 hatamız varsa. URL kullanımlarımıza dikkat ediyoruz. Uzun URL'ler kullanmıyoruz. Sonra arkadaşlar URL'lerimizde alt çizgi olmuyor, büyük karakter olmuyor. Boşluk bırakmıyoruz. Sonra boşluk çünkü e, saçma bir karakterle tamamlanıyor. E, özellikle evet. Burada da peş meta title'larımız da 60 karakter üzeri olmuyor. 30 karakter altı olmuyor. Evet, sonra çoğu bunları çoğul kullanmıyoruz ve eee H1 etiketimizde aynı olmuyor. Evet, evet. Şimdi arkadaşlar geldik meta description bölümümüze. Ee, tekrar ediyoruz. Tekrarlarımızı yapıyoruz. Meta Description'larımız ne oluyordu? 155 karakter üzeri olmuyor. 70 karakter altı olmuyor. Ve ee, çoğu kullanmıyoruz bunları. Bir kez kullanıyoruz. Her bir Meta Description bir kez. Sonra Meta Keywords dikkate almıyoruz. Eşvan etiketlerimiz dikkate alıyoruz. Eştü etiketlerimiz dikkate alıyoruz. İçeriklerimizi bol bol metin yazıyoruz içeriklerimizde bol bol metin tekst yazıyoruz ve resimlerimizde hepsi optimize olmalı fakat 200 kilobaytın üzerinde resmimiz hiç olmamalı ve e, alt tekst olmayan resmimiz hemen hemen hiç kalmamalı arkadaşlar. Evet e, Screaming Frog kullanma videosunu e, işte Screaming Frog ile e, site SEO analiz yapma videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Redirection konusuyla ilgili yeni bir video çekeceğim. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.